Merhaba sevgili aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar Mart ayı sizin için para ayı. Bu ay para ve maddi durumunuzla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Yeni ile başlıyoruz Mart ayına. 2 Mart'ta 12 derece balık burcunda Jüpiterle ile birleşen bir yeni ay var. Ve 8. evinizde doğacak. Bu yeni ay özellikle maddi konularda ee, sorunlarınızı çözmeniz, bazı ihtiyaçlarınızı gidermeniz için çok destekleyici de olabilir. Çünkü Jüpiter'in iyicil etkisi 8. evinizde. Bir borcu ödemeniz, ihtiyaç duyduğunuz bir parayı bulmanız, bir kredi bulmanız mümkün. Eşinizin parasal kaynaklarında gelişmeler olabilir. Eşiniz para kazanabilir, gelirleri artabilir ya da ortaklı işlerde hisseli paralar alanında da bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Özellikle değişken burçlarda 12 derece ve yakın gezegenleriniz bulunuyor mu Eğer bulunuyorsa ki bunlar da su gruplarında böyle e, balık yengeçede akrep burçlarında ise bu yeni ayın sizin için çok daha güçlü etkili olduğunu daha yapıcı olduğunu maddi konularda söyleyebilirim Hani bir kredi başvurusu için özellikle bu yeni ay ve yeni ayı takip eden ilk hafta içerisinde hareket edebilirsiniz Çünkü 3 4 5 e, Mart Güneş Jüpiter kavuşumunun da o destekleyici yapıcı enerjisi var. Ee, belki bir miras konusu, bir nafaka konusu, bir vergi ödemesi, tazminat konusu, hani buralarda da hızlı çözümler bulunması mümkün. Ayın ilk günlerinde Venüsün, Marsın, e, Plütonun 6. evinizde birleşmesi aslında iş konularında günlük hayatınızda sorumlulukların çok öne çıktığını işaret ediyor. Bu bir sağlık konusu olabilir. Burada sağlıkla ilgili bir zorlanma veya bunun ortaya çıkardığı bir tedavi ihtiyacı ve para ihtiyacı olabilir ya da işle ilgili e, kur, e, bir, e, belki yeni bir iş kuruyorsunuz. Hani bununla ilgili düzenleriniz var. Bunun bir parasal ihtiyaçları olabilir. İşte bu e, çözümleri bulmanız için de bu balık yeni ayının açılımları olabilir size. Örneğin bir sigortasayla ortadan destek almak gibi i̇şte ihtiyaç duyduğumuz tedaviyi karşılayacak maddi kaynak bulmak gibi ya da işle ilgili konularda bir ortaklık girişimde bir yatırım bulmak gibi bunları da gündeme getirebilecek bir yeni ay. Yeni ayı takiben ayın 6'sında Venüsle Mars artık Kova Burcu'na geçecek. 7. evinize geçecek. Bu da ayın 6'sından sonraki dönemde özellikle ilişki dinamiklerimize daha fazla enerjinin ortaya çıktığını buralarda da heyecanlı olabileceğinizi ve belki buralarda daha istekli daha arzulu daha mücadeleci olabileceğinizi gösteriyor işbirlikleri ortaklıklar eşinizle birlikte vereceğiniz kararlar falan Belki de evlilikle ilgili bazı girişimleri de gündeme alabilirsiniz Tabii ki yani bu etkiler İlişkiler, evlilik, evlilikte eşinizle paylaşımlar, belki işte maddi bazı düzenlemeler ya da cinsellikle ilgili konular daha tutkulu, daha heyecanlı bir döngüyü Başlatıyor Ayın 6'sından sonraki süreç. Ayın 10'unda Merkür'ün balık burcuna geçişi var. E, takip eden günlerde Merkür e, ilk önce Jüpiter'le birleşecek ki bu ayın 13'ü ile 15'i arasında e, parasal konularda bazı müjdeli haberler getirebilir. E, Merkür'ün Neptün'le kavuşumu var. Bu çok duyarlı, çok hassas, çok sezgisel bir enerji verebilir ki yine maddi manevi gerek sağlık konularına gerek yine para ile ilgili konularda yaşayabilir. E, Yine bazı hızlı yardımlar, destekler ya da en azından yaratıcı çözümler bulma konusunda da önemli açılımlar getirebilir. Ayın 18'inde 27 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Para evinizde. Dolunay aslında hedefe ulaşmak demektir ve bir şeylerin sonuç vermesi demektir. Hani çalıştığınız, emek harcadığınız bir işten para kazanmak ya da aradığınız bir işi bulmak, düzenli bir gelir elde etmek ya da size para kazandıracak bir becerinizi geliştirmeniz, üretme, üretmek, hizmet etmek yani bunun sonucunda parasal çözümler bulmak size ait olan bazı değerleri mal varlıkları bunlar mülk olabilir toprak olabilir hani bunları belki para kazancı olarak değerlendirmeniz mümkün. Para durumunuz, gelir gider dengeniz, bütçeniz, buraları hesaplamanız, düzenlemeniz, muhasebe yapmanız, parayı düşünüp paraya odaklandığınız bir dönem. Ama başak yeni ayı hizmet etmek demektir, üretmek demektir ve gerçekten de çözüm odaklıdır. Bu yeni ay Plüton'dan güzel açılar da alıyor. Aynı zamanda Uranüs'ün Boğa Burcundaki Uranüs'ün Merkür'le de güzel destekleyici açıları var. Yani pratik çözümler bulmak adına. Uzun vadeli yapılar kurmak adına özellikle iş ve parasal kazançlar anlamında destekleyici bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa... Bunlar da daha çok böyle değişken burçlarda ya da toprak burçlarında ise bu yeni ayın tesirlerinin öne çıktığını daha güçlü olduğunu dolunayın etkilerinin güçlü olduğunu dönüştürücü olacağını söyleyebilirim Evet ayın zaten 18'inden sonraki süreç dolunay tesirleriyle şekillendirici olacak ayın 23'ü 22 23 24 Mart özellikle bu günlerde size etkileyebilecek biraz sert bir açı var gökyüzünde. Kova burcundaki Mars'ın Boğa burcundaki Uranüs'e zıtlaşması var. Bu biraz hani ani, beklenmedik dürtüsel enerjiler ortaya çıkarabilir. Hani karşınızdaki kişilerin Eşinizin partnerinizin ortağınızın ya da birlikte çalıştığınız kişilerin aile üyelerinin böyle gergin huzursuz tavırları bireysel çıkışları isyankar tutumları olabilir Hani bunu biraz yönetmek zorlaşabilir buna dikkat etmek gerekiyor ee, sağlık konularında da tabii ki kazalara sakardıkları açık olabiliriz tansiyon dengesizlikleri işte e, sinirsel dengesizlikler huzursuzluk uyku sorunları ve benzeri problemler olabilir Hatta e, istem dışı Tabii ki doğa olaylarını bile tetikleyebilir kazalara işte elektrik arızaları elektronik araçgeri ilişkilerin bozulması ve benzeri gibi problemleri, iletişim sorunlarına falan yol açabilir. E, 23 23'ü 24'ü gibi buna dikkat etmek, biraz daha güvenli adımlar atmak da fayda var. 27-28 Mart Venüs Satürn kavuşumu ilişki alanınızda ilişkilerde ciddiyet getiriyor. Tabii ki bu bir anlaşma, bir sözleşme, uzun vadeli bir karar verme anlamına gelebilir. Evlilik gibi, işbirliği gibi ya da herhangi bir konuda yasal işlerinizde, hizmet aldığınız kişilerle, kurumlarla ilgili alanlarda da böyle bir e, istikrarlı bir adım atma, bir karar verme, daha ciddi adımlar atma konusunda da e, sizin için destekleyici olabilir sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler,